Diğer bazıları da onlar beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Her ikisi de bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektedir. Kimileri de onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. De ki onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onları ancak pek hazı bilir. Bu sebeple onlar hakkında bu bildirilenler dışında bir münakaşaya girişme.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 Şüphe yok ki biz öyle güzel işler yapanların mükafatını zayi etmeyiz. İşte onlara adın cennetleri vardır. Altlarından ırmaklar akar. Orada altın bileziklerle süslenecekler. İnce ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyerek koltuklar üzerine dayanıp kurulacaklar. O ne güzel karşılık ve ne güzel kalma yeri.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 İşte burada yardım yalnız hak olan Allah'a aittir. Onun verdiği mükafat da daha hayırlıdır. Neticede daha hayırlıdır. Ey Muhammed, sen onlara dünya hayatının misalini ver. Dünya hayatı gökten su indirdiğimiz bir su gibidir. Bu su sayesinde yeryüzünün bitkileri her renkli çiçekten birbirine karışmış Nihayet bir çöp kırıntısı olmuştur. Rüzgarlar onu savurur gider. Allah her şeye muktedirdir. Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak olan iyi amellerse Rabbin katında sevapça daha hayırlıdır. Ümit yönünden de daha hayırlıdır. O kıyamet gününü hatırla ki dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü çırılçıplak göreceksin.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 ne de kendilerinin yaratılışında şahit tutmadım ve hiçbir zaman doğru yoldan çıkanları yardımcı edinmiş değilim. Ve o kıyamet günü Allah kafirlere şöyle buyuracak, ''Ortaklarım ve şefaatçilerim'' diye zannettiğiniz putlarınızı çağırın. Müşrikler onları çağırırlar fakat kendilerine cevap vermezler. Biz kafirler ve ilahları arasına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 Ve bu işimden dolayı bana bir güçlük çıkarma. Yine gittiler nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında Hızır hemen onu öldürdü. Musa, kısa olmadan masum bir cana nasıl kıyarsın? Doğrusu sen çok fena bir şey yaptın dedi. Hızır dedi ki doğrusu sen benimle asla sabredemezsin demedim mi sana? Musa dedi ki eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam,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 Onun ana babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkara sürüklemesinden korktuk. İstedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan temizlikçe daha hayırlı ve daha çok merhamet eden birini versin. Duvar ise o şehirde iki yetim oğlana aitti. Duvarın altında onların bir hazinesi vardı. Babaları da iyi bir kimseydi.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 Ne var ki bana ilahınızın ancak bir ilah olduğu vahiy olunuyor. Onun için her kim Rabbin'e kavuşmayı arzu ederse iyi amen işlesin ve Rabbin'e yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin. Sada kal Allahül